Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ekim 2019 astrolojik gündemi siz sevgili oğlak burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırlıyorum. Bu ay farklı bir şey yapmaya karar verdim. Her zaman koç burcundan başlayarak balık burcuna doğru bir sıralama seyrediyordum ve özellikle son burçlar biraz fazla beklemek zorunda kalıyordu. Şimdi balık burcundan başlıyorum ve koç burcuna doğru bir gidiş yapıyorum. Çünkü aynı gün içerisinde bütün videoları yayınlayamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu hatırlatmadan sonra hemen Ekim ayının gündemine geçmek istiyorum. Ekim ayı oldukça yoğun geçen bir Eylül ayından sonra aslında biraz ne yapmak istediğimize karar vereceğimiz bir ay diyebilirim. Hayatımıza yön vereceğimiz bir ay gibi gözükmekte. Eylül ayında yaşananlar bizi biraz... E, etkilemiş olmalı. Çünkü Ağustos ayı oldukça sakindi. Eylül ayında birçok gelişme yaşandı ve Ekim ayında artık oturup bir adım atmamız gerekecek birçok alanda. Öncelikle 3 Ekim'de e, Plüton'un retrosunun tamamlandığını ve Plüton'un 4 Ekim'de ise Mars'ın Artık Başak burcu etkisinden çıkıp Terazi burcu transine başladığını görüyoruz. E, Mars'ın e, Terazi burcunda olması doğrudan sizi etkileyecek çünkü Terazi burcu sizin tam olarak tepe noktanız, 10. evinizi temsil ediyor. Mars 10. evinizdeyken Merkür 11. evinizdeyken siz geleceğinizi yönlendirme konusunda, kariyer hedefleriniz konusunda oldukça girişken olacaksınız ve e, açıkçası aşındırmadığınız kapı kalmayacak diyebilirim. Bu süreçte özellikle e, iş yerinde görev değişikliği, işteki değiş değişikliği yeni bir iş arayışı patronlarla otoriteyle olan güç mücadeleleri bunun yanı sıra e Toplum önünde daha hırslı, daha girişken ve daha lider pozisyonda olmanız mümkün olabilir. Ancak burada olayın dozunu kaçırmayın sevgili oğlaklar. Yani otoriteyle çok fazla çelişip tartışmalar içerisine girmeyin. Aksi takdirde biraz gerilebilirsiniz ve can sıkıcı olaylar deneyimleyebilirsiniz Mars terazideyken. Ancak yeni işlere girişmek, yeni işler başlatmak, adım atmak açısından oldukça uygun bir süreç olacaktır. 7 Ekim günü Merkürle Uranüs ve Güneşle Satürn arasında sert bir açı meydana gelecek. Burada özellikle geleceğinizle ilgili gitmek istediğiniz noktada ayağınıza takılan bazı taşlar ve engeller sizi bir süre gelebilir. Özellikle Güneşin de terazi burcunda olması ile beraber hayatınızdaki patron, baba gibi otorite figürlerinin size kısıtlama getirmesi, sizi bazı alanlarda engellemesi can sıkıcı bir boyut alabilir ve siz de her zamankinden daha şanssız olduğunuzu hissedebilirsiniz bu süreçte. Ancak bu geçici bir etki. Çünkü 7 Ekim günü fazlasıyla gergin ve yorucu özellikle otorite figürleriyle tartışmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü bu dediğim gibi aslında beyninizin size oynamış olduğu bir oyun. Kimse size engel veya engel olmaya veya taş koymaya çalışmıyor yolunuzda ama bugün fazlasıyla o şekilde hissedebileceğiniz diyaloglar içerisinde bulunabilirsiniz. 8 Ekim günü Venüs'ünde burç değişikliğine şahitlik ediyoruz. Venüs'te terazi burcundaki transitini sonlandırıyor ve akrep burcuna geçiş yapıyor sevgili oğlaklar. Bu geçişle beraber 11. evinizde Venüs'ün ve Merkür'ün bulunmasıyla oldukça sosyal olacağınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin ön plana geleceği, aynı zamanda büyük gelirler elde edebileceğiniz, kariyer gelirlerinizde artış gözlemleyebileceğiniz ve terfi veya ünvan değişikliği bekleyen bir oğlak burcuysanız, bu alanda da doğru fırsatları yakalayabileceğinizi söylemek istiyorum. Özellikle çevrenizdeki kadın arkadaşlar, bayan arkadaşlardan destekler görebilirsiniz ve bol bol sosyalleşebileceğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek adına, Arkadaşlarınızdan destek görebileceğinizde bir süreç yaşayacaksınız Venüs akrep transiti boyunca. 12 Ekim'den itibaren mars Uranüs arasındaki iyicil açı yine sizin kariyer hayatınızla ilgili önemli bir yükseliş ani ve önemli bir yükseliş yaşamanıza sebebiyet verecektir. Normalde mars Uranüs arasındaki etkileşimler biraz serttir. Ancak bu iyicil bir açı olduğu için kariyer hayatınızda beklenmedik çok ciddi destekler ve güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz sevgili oğlaklar. Dolunay'a doğru giderken 13 Ekim günü Venüs ve Uranüs arasındaki karşıtlık özellikle gelecek hayallerinize yönelik ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilecek duygulara kaptırabilir sizleri. Burada Dolunay'ın etkisi altında olduğunuzu unutmayın. Zira biliyorsunuz Dolunay'lar gergin açılardır ve biraz daha karamsar biraz daha negatif enerji üzerimize toplayabildiğimiz aslında her şeyi üzerimize sünger gibi çektiğimiz süreçlerdir. 13 Ekim'den itibaren biraz Dolunay'ın etkisine gir. Dolayısıyla gerginlikler hissetmeniz, biraz daha geleceğe karamsar bakmanız, biraz daha endişeli olmanız oldukça doğal. Evet, 14 Ekim günü bir dolunayımız var. Koç burcunun 20 derecesinde meydana gelecek bu dolunay bu dolunay sizi doğrudan etkileyecek sevgili Oğlaklar. Çünkü sizin gibi e, önce bir burçta gerçekleşiyor. 20 derece Koç burcu, 20 derece Terazi burcu yakınlarında bulunan gezegenleriniz varsa ve Güneşiniz, yükseleniniz veya ayınız bu derecelere yakınsa sizde biraz sert bir şekilde etkilenebilirsiniz şimdi Koç burcunda meydana gelen Dolunay sizin dördüncü evinize etkileyecek Dolayısıyla aslında güven duyduğunuz Konfor alanınız geçmişiniz aileniz yaşadığınız yer rahat hissettiğiniz her yer Bununla alakalı e, önemli bir kapanış sürecinde olduğunuzu göstermekte. Belki ailenizle ilgili e, zıt düşeceğiniz bir konu olabileceği gibi ev ve yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Bununla beraber geçmişte olan bağınızı e, hani aileden gelen karmik bağınızı kesmek yolunda bir adım atmak için karar vereceğiniz bir süreci gösterir. Koç e, Koçburcu'nda da meydana geldiği için özellikle e, başlatıcı enerjisi de var bu dolunayın Bir yandan tamamlarken bir yandan başlatma enerjisi var. Dolayısıyla yer değişiklikleri, ev değişiklikleri, e, konfor alanından çıkma biraz daha e, farklı bir dünyayı keşfetme yolunda başlangıçlar yapmak için eskiyi bırakmanız ve terk etmeniz gerekebilir sevgili Oğlaklar. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri Merkür'ün Neptün'le, Merkür'ün Plüto ile ve Venüs'ün Satürn'le yapmış olduğu ilcil açılardan etkilendiğimiz güzel günler. Özellikle 16 Ekim'den itibaren oldukça sosyal olabileceğinizi arkadaşlarınızla ve çevrenizle iletişim trafiğinizin yoğun olacağını söyleyebilirim. 20 Ekim'den itibaren de Burcunuzdaki Plüton ve Satürn'ün e, Akrep Burcundaki Merkür ve Venüsle yapmış olduğu iyice açılarla beraber aslında e, kendinizi, gelecekteki hayallerinizi gerçekleştirmek konusunda her zamankinden daha emin, kararlı ve güçlü hissedebileceğinizi göstermekte ve bu konuda özellikle arkadaşlarınızdan, çevrenizdeki insanlardan güzel destek alabilme imkanınızda söz konusu sevgili oğlaklar. 21 Ekim gününe geldiğimizde e, Mars Kuzey Ay düğümünü sert bir açısına şahitlik ediyoruz. Mars e, 11 derece terazi burcunda ve Kuzey Ay düğümü de 11 derece yengeç burcunda. Yani yine sizin gibi önce burçlarda gerçekleşiyor ve bu etkileşim ve dolayısıyla siz de bu e, etkileşimden nasibinizi alacaksınız ki zaten burcunuzun 11 derecesinde güney ay düğümü konumlanmış durumunda. Dolayısıyla aslında Mars'ın e, aynı zamanda burcunuzdaki güney düğümüne de kare yaptığını söyleyebilirim ve kuzey ay düğümüne zaten karşıtlık içerisinde e, genel olarak. Şimdi Mars'ın burada yapmış olduğu sert açı sizi nasıl etkileyecek? E, şöyle söyleyebilirim. Geleceğiniz ve kariyeriniz noktasında kadersel bir değişiklik ve gitmeniz gereken yol. E, ikili ilişkilerde atılması gereken adımlar. Örnek veriyorum. E, kariyerinizle ilgili bir planınız vardır ancak ilişkinizin bir e, devam etmesi mümkün değildir. Veya eşinizin partnerinizin beklentileriyle sizin gelecek beklentileriniz arasında bir zıtlık, uyuşmazlık vardır. Burada bir tercih yapma ve bir yol ayrımına girme ihtiyacı içerisinde hissederek bir hırsla kariyerinizi tercih etmek isteği içerisinde olabilirsiniz. Ancak burada kırıp dökmeden yaşanan kadersel olayı kolaylıkla karşılayabilerek kolaylıkla hani kabul edebilerek hareket etmeniz doğru olacaktır. Aksi takdirde iki ilişkilerde problem yaşayabilirsiniz ve ilişkinizden olabilirsiniz. Burada bireysel hedefler ilişkinin hedefleri ve kendi geleceğiniz denklemine iyi ayarlayabilmeniz gerekmekte. Sevgili oğlaklar. Evet 23 Ekim tarihinde ise Güneş'in Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz artık bu tarihten sonra Merkür Retrosu'na kadar e, hayallerinizle ilgili önemli e, atılımlar gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle 21 Ekim'de Venüs ve Neptün arasında güzel bir açı vardı ve bunlar özellikle insan ilişkileriniz ve iletişim yeteneklerinizle beraber e, sosyal çevrenizin genişleyeceği ve hayallerinizi gerçekleştirmek bakımından e, şanslı e, ve destekleyici etkiler alabileceğinizi göstermekteydi. Bu da bunlardan birisi ve güneşin akrep burcuna gelmesiyle beraber artık daha sosyal olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinde daha popüler olacaksınız. Ortamlarda aranan kişi olacaksınız ve yıldızınız parlayacak diyebilirim. Bu saatten sonra da hayallerinizi gerçekleştirmek ve sosyal çevrenizi genişletmek için gerekenleri yapacaksınız sevgili oğlaklar. 25 Ekim'de 27 Ekim'e kadar geçerli olan Venüs ve arasındaki iyicil açıda kendinizi her zamankinden daha çekici, daha güzel, daha popüler hissedeceğiniz biraz daha artık bulunduğunuz çevrelerde o eski hayal kırıklıklarını yaşamayacağınız, kurduğunuz kontaklarla, arkadaşlıklarla iyi, iyi yöne doğru evrildiğiniz ve kendinizi daha iyi hissettiğiniz sosyalleşirken bir sürece başlıyor olacaksınız. Ancak 27 Ekim'de Mars Satürn arasında sert bir açı var. Burada özellikle otorite ile çatışma e, gündemi ortaya çıkabilir. Biraz gerilimli bir gün. E, 27-28 Ekim günleri biraz gerilebilirsiniz. Ancak 28 Ekim günü Akrep Burcu'nun 4 derecesinde bir yeni Ayla ayı kapatacağız. E, biliyorsunuz yeni aylar yeni enerjiler, taze enerjiler, yeni başlangıçlar, yeni kararlar ve yeni adımlardır. Akrep Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelecek bu yeni aydan sizin yine 11. elinizde meydana gelecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla artık... Yeni bir sosyal çevreye giriyorsunuz. Arkadaşlıklarda yeni bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. Kariyerinizde ünvan, terfi, değişikliği gibi olaylar yaşayabilirken kariyer gelirlerinizde artışı sağlamak adına doğru kontaklar kurmayı tercih ediyorsunuz. Bu ay özellikle kurduğunuz iletişim, kurduğunuz arkadaşlıklar, tanıştığınız yeni insanlar hayallerinizi gerçekleştirme ve kariyer hedeflerinizi ilerletmek bakımından size destek olabilecek. Hani nasıl derler? biraz daha sizi motive edecek ve size referans olabilecek güçlü kimseler gibi gözükmekte. Dolayısıyla bu ay tanıştığınız insanlar kurduğunuz arkadaşlıklara ekstra dikkat edin. Çünkü hayatınızı değiştirecek ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak kişiler olabilir. Bu kişiler özellikle bol bol ortamlara, sosyal çevrelere girin sevgili oğlaklar. Ayı kapatırken Mars'tan Neptün arasında güzel bir ölçüyle kapatıyoruz. Bu da özellikle yakın çevre ilişkilerinizin ve iletişim tarzınızın, belki de kardeşlerinizle, yakınlarınızla ilgili gelişmelerin olumlu yönde cereyan edeceği bir süreci göstermekte ve ayın son günü Merkür'ün akrep burcunun 27 derecesine retroya girdiğini görüyoruz şimdi Akrep burcunda bu kadar gezegen dizilimi varken ve sizin sosyal çevreniz kariyer hedeflerinizi yerine, yerine getirmek için çabalarken Merkür Retrosu ile beraber biraz durağan bir evreye geçiş yapabilirsiniz. Sevgili oğlaklar dolayısıyla adımlarınızı e, imzalarınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi ayın son gününe kadar gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde Merkür Retrosu ile beraber Kasım ayında biraz daha zorlanabilirsiniz gibi gözükmekte. Evet e, sosyal çevrenizde özellikle Merkür Retrosu ile beraber Arkadaşlıkların ve eski arkadaşlıkların Aslında gündeme geleceği bir süreç Başlayacaktır ancak bunlar Kasım ayının konusu Eğer fırsat olursa Merkür Retrosu ile ilgili de Ayrıca bir video hazırlarım Evet Ekim ayının gündemi bu şekilde Umarım çok güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz Bu ay kuracağınız kontaklara ekstra önem verin Lütfen tanıştığınız insanlar Sizin için daha belirleyici insanlar Ve önem arz eden insanlar olabilir Kanalıma abone değilseniz Abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz Beğene tıklar ve videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler instagramdan astroloji adresini takip ederek dm yoluyla ulaşabilecekleri gibi. Aynı zamanda evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.